İzlediğiniz için Kim gördüm elinden, usandım gurbet Hiç kimse bilmez elimden, uyan sunan İçim yan ilenin de bu sön dün gelenebinde hiç kim sevilmez yalnız uyan sonun